Gün, evet. Dua 18.64, 19.62, altın 1066 83 borsa 5.193 ve bitcoin 17.62 ile gün düşüşle kapattılar. İstismar skandalı sonrası vakıf, vakıfları hedef alan CHP'li vekile TÜKVA'dan cevap geldi. Bu iftiralar kararlanma kampanyasıdır dedi. Konut kredisinde kademeli faiz dönemi başlıyor, bakan Nurettin'le batı duyurdu. Cinsel ilişki teklifini reddelen karısına deşeti yaşattı, jandarma tarafından gözaltına alındı, değerli izleyenler. İETL otobüsünde mastürbasyon yapan sapık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tartıştığı eski sevgilisini silahları dürenli saldırganı intihar etti, değerli izleyenler. Sürpriz gelişmeye göre Haluk Bilginer'e en bir ödülünü kazandıran efsane şah şahsiyetin yeni son çekimleri başladı. ETL takvim belirlendi. Bekleyen düzenlemeye göre 2023'e kaldı değerli izleyenler. Boşa çıkan Can Erkin eski takımıyla 6 aylık mukavele yapacak değerli izleyenler ve bu haberimize gün özelliğine sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.